Evet, Futbol Anadolu'da yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bugün konumuz Serkan Yetişmişoğlu olacak köşe yazarı. Bursa basının önünde gelen esimlerinden Serkan Yetişmişoğlu ile Süper Ligi, Birinci Ligi ve pek tabii ki Bursaspor'u konuşacağız. Öncelikle YouTube, Futbol Anadolu kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı yapalım. Önemli yarışmalar, forma çekilişleri ve programlarımızın tamamını kanalımızdan takip edebileceksiniz. Serkan abinin yayına bağlanmasını bekliyorum şu anda. Abi hoş geldin. Merhaba kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. E, Karlı bir Bursa gününden izleyenlere herkese iyi akşamlar diliyorum. Burada da az önce başladı hocam. E, i̇nşallah bakalım sonu nereye gidecek? Eyvallah. Hayırlısı olsun diyelim. E, tabii kar kış lazım. Önümüz e, yaz ve su gerekecek. bu açıdan e, gerçekten e, kar berekettir, yağmur berekettir diyelim. Evet. Öncelikle Fuku Anadolu ekibi adına ben yanımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ee, seyircilerimize tekrar hatırlatmakta fayda var. Ee, Serkan yetişmiş oldu. Bursa basının önünde gelen isimlerinden. Bugün Süper Lig ve ve pek tabii ki daha ağırlık olarak Bursaspor'u konuşacağız. Ee, öncelik istersen Süper Lig'i konuşalım bitelim. Sonra Birinci Lig daha detaylı girelim ona. Tabii olabilir. Süper Lig ile nasıl görürsünüz? Üç büyükler şu anda 2-3 sırada yer alıyor. Tabii şimdi biz Bursa'da üç büyükler kelimesini kullanmıyoruz. Baştan öyle başlayayım. Yanlış anlama lütfen. Ee, çünkü Bursa Spor beşinci şampiyon biliyorsun. Beş şampiyondan biri. Ee, Şampiyonlar Ligi'yi oynamış bir takım. Ee, tabii şampiyon olduktan sonra da maalesef düşen ilk takım olarak da tersten tarihe geçtik. O da e, farkındayız. Geçtik diyorum ben Bursa Spor Kongre Veyesiyim. Onu da söyleyeyim. Meslekte 34 sene geride kaldı. Ama e, bir taraftan da 1975'lerden beri babamın beni elinden tutup götürmesiyle e, rahmetli Atatürk stadında diyeceğim artık oraya. Orası da kalmadı biliyorsun. Atatürk evet. stadında biz Bursa Spor Sevdasıyla tanıştık. E, o zamandan bu yana e, Sedat abilerin aldığı Türkiye Kupası Sedat üçün kaldırdı. 86 Türkiye Kupası'nda staddaydım 95 Inter Toto zaten 87 gazeteciye başladığım için e, sadece köşe başlarını söylüyorum. O Inter Toto maçlarında Mususi'nin Yürüyüş yaptığı maçlarda da oradaydık. Ee, yine e, 2004'te düştüğümüzde üzüntü yaşadık. Enel gazeteci olarak. 2006'da tekrar döndük. 2010'da şampiyonluk geldi. Ki yeşil beyaz devrim diyoruz biz ona 16 Mayıs'ta. 2010'da. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlara e, Valencia e, Glass, Manchester United ve Glasgow Rangers maçlarına bizzat o zaman olay medyası spor müdürüdüm gitmiş bir gazeteci olarak benim için çok ayrı yeri var Şampiyonlar Ligi müziğini hem Bursa Türk Stadında hem de e, Avrupa'nın o 3 önemli stadında e, dinlemek, o maçları orada takip etmek Mesleki Kariyerim adına bana da ayrıca bir onur ve gurur verdi e, Tabii e, Süper Lig deyince bu sene Süper Lig pandemiden dolayı Açıkçası enteresan bir hal aldı e, Herkesin herkesi yenebildiği ki Keşke böyle olsa çünkü Sen de takdir edersin ki kardeş e, Avrupa'da özellikle İngiltere Premier Lig olduktan sonra herkesin herkesi yenebildiği bir lig. Yani İspanya ayrı tutuyorum. Ee, zaman zaman İtalya ve Almanya'da da bunu görüyoruz ama e, neden? Çünkü orada her e, şehrin insanı kendi takımını tutuyor. Ya da her ilçenin insanı. Liverpool'da fazla Manchester'lıya rastlayamazsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Tamam. Ee, yani bakıldığında Bursa Spor ya da başka bir takımla mesela bir ortama girdiğinde sana şöyle sorular sorulmuş olabilir. Hangi takımı tutuyorsun? Atıyorum Ankara güçlüsün ya da Göztepe'lisin. Sana soruyorlar. Onu anladık da öteki takımın hangisi? Böyle bir soru olur mu? Yani, yani iki, bir, bir yürekte iki sevda olur mu? Bir kalpte iki sevgili olur mu? Yani ya birini seversin ya sevmezsin yani. İki sevgiliyi birden idare edenlerin ikincisini sevdiğine inanmıyorum ben yani. Yani insan hayatından örnek vermek gerekirse. Ee, bu, bu bir yürekli iki sevda almayacağına göre e, ucundan kıyısından tutanlara bir şey demiyorum. Çünkü hangi takım tutuyorsun diyorsun adama Galatasaray diyor. Say takım diyorsun sayamıyorum. O işte laf olsun diye takım tutuyor. Evet, insanlar dolu ortalıkta. Ama e, bizim hem meslek icabı ya da ben bir test yapıyorum mesela çocuklarımla ilgili. işte benim ikizlerim var mesela. Ellerinizden öperler. 6. Evet. sınıfa gidiyorlar. Diyorum ne zaman doğdu senin çocuklar falan diye sorulduğunda. bizimler şampiyonluk senesi doğdu diyorum. O karşı taraftaki arkadaş Bursa sporlu mu değil mi oradan anlıyorum onu. Çünkü şampiyonluk senesinin hangi sene olduğunu bilmiyorsa bizim çocukların yaşını da bilemez yani. 2010 evet. yılında doğdular. 4 aylıktılar şampiyonluk geldi, uğurlu geldiler falan diye sonradan atıyorum. Baktım ki e, Bursa Spor'la alakası yok o mevzuyu spor tarafına taşımıyorum. <gülüyor> Öyle de bir e, test espirim var benim. Süper Lig'le ilgili e, sen sor ben cevap vereyim çünkü e, yani e, ligin bu sene dediğim gibi pandemiden dolayı da e, bir ara çok vardı biliyorsun. Her takımda 5-6 oyuncu birden e, virüs nedeniyle şimdi 1'e, 2'ye ya da 0'a düştü ama çok şükür biraz daha takımlar derli toplu. Bu aralar belki oyuncular bilinçlendi ama pandeminin çok hızlı olduğu dönemde takımların dengesi bozuldu. Açıkçası kimyası da bozuldu. Bu da lige yansıyor tabii. Bir de 21 takım bence tat vermiyor. Yani pazar akşamı ilk haftası bitiyor ya da pazartesi salı günü öteki hafta başlıyor falan. Böyle bir acayip iç içe karıştı. Evet. Gazeteler bile şaşırdılar. Sürekli sayfa yapıyorlar. Sürekli maç yazıyorlar. Sürekli köşe Yazıları. Yani değerlendirme panoramalar bile yapılamaz oldu. Çünkü adam salı günü panorama koyacak. Salı günü maç var falan. Acayip bir şey. Haftanın karması falan bile zevkle okuyup şöyle bir sindiremiyorsun. Çok yani koş koş koş her gün maç. Güzel tabii pandemide evde oturanlar için güzel ama bir taraftan sonra da sıkabiliyor diye düşünüyorum. Sonuçta 42 hafta. insanlar şaşırıyorlar. 21 takımlı lig 21 hafta sürer ilk yarı. Çünkü kendisiyle e, oynayamayacağı için bir hafta bay geçmek zorunda. Herkes 40 hafta zannediyor ligi ama 42 haftalık. Onda buradan bir kez daha hatırlatalım. Aynen öyle. Şampiyonluk yarışı nasıl senleniyorsun abi? Bu sene ipi kim göstersem? Vallahi açık söyleyeyim. Yani bu söylediğimi lütfen yanlış anlama. Yani e, ipi göğüs yani eee e, pek merak etmiyorum. Hani Süper Lig'i takip etmiyorum müsaitse ediyorum ne tabii evimde lig TV var. Ben de eski bir lig TV yorumcusu olarak e, Birincilikten fırsat buldukça hatta yan gözle de bakıyorum televizyonda son dakika kırmızı alt yazıları geçince o yüzden ara sıra oraya bakıyorum. Yan gözle de olsa ya da birincilik maçlarıyla çakışmayan maçları seyretmeye çalışıyorum. Futbol bizim hayatımız ama yani şu anda zaten İstanbul'un istediği de 3 İstanbul takımının alt alta sıralanması. Arkadan da Trabzon gelirse reyitikler açısından oh oh ne güzel iyi olur falan şeklinde bir durum var. E, Futbol Anadolu değil mi bizim sistemimizin adı? Evet. Orada evet. konuşuyoruz. E, yani Anadolu'nun e, buradan bizi izleyen Anadolu'daki kardeşlerimize söyleyelim. Hiçbir zaman ezik olmaması gerekiyor. Bir kere şuna tepki vermemiz lazım. Eğer İstanbul televizyonları, yaygın medya diyorlar ama ben ona ulusal medya demiyorum. Yaygın medya diyorum. İstanbul televizyonları yaygın medya, gazeteler özneyi hep İstanbul'dan yana koydukları sürece buna Anadolu medyasının ve Anadolu ıı, takımlarını tutan taraftarların tepki vermesi lazım. Şimdi derken Fenerbahçe neden yenildi? Atıyorum. Fenerbahçe ıı, ne diyelim Antalyaspor'a neden yenildi? Attım şu an. Niye Antalyaspor yenmiyor da Fenerbahçe yeniliyor? Niye şantörün günün ertesi günü Fenerbahçe stadı yanlı diye haberler daha evet. Beni yak, kendini yak, herkesi yak diye falan manşeti vardı. Bursa Spor Şampiyon diye alttan e, 9 sütun deriz biz ona. gazete evet. e, sütunu. E, 9 sütuna 10 santim Bursa Spor Şampiyon oldu diye en altta böyle bir kuşak vardı. Yani ben de tabii sürekli basın kartı sahibi ve e, 20 sene sayfa yapmış bir e, gazeteci olarak e, mizamparceden anlarım. E, orada da çok mütevazı olamayacağım. Yani e, onların derdi Fenerbahçe niye şampiyonluğu kaçırdı? Ee, koysan oraya bir timsah yürüyüşünü Ben Erbaçeliler sağın ortası timsah yürüyüşü yaptı yanlış anonstan Sonra hani başkanlarının e, Kovaladığı anonsçu var ya Koysana evet. oraya bir tane Güzel bir e, timsah yürüyüşü ee, Gerçi bir sene sonra O, o yaz Vederson'u aldık Timsah yürüyüşünü daha sonra Vederson bu sporda da yaptı Ama çek Vederson <gülüyor> Şampiyonluğu kaçırdığında oradaydı Şaka bir yana yani Herkes kendi tarafından bakıyor yani Rating ve tiraj olarak baktığı için Özne de e, İstanbul şimdi oluyor ya televizyonlara abi e, işte ben e, atıyorum Erzurum'dan e, Fenerbahçeli Ahmet Erzurum'dan soran kişi Erzurum sporu sorduğu zaman anlatabiliyor muyum? Evet. Riz, Rize'deki kişi İstanbul takımdan değil Rize'yi sorduğu zaman İzmir Antalya Adana e, aklınıza neresi geliyorsa Kocaeli Sakarya Eskişehir ki Bursa, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi kentler daha e, moda deyimle kompakt, daha homojen, daha çok kendi takımlarını tutan bir kenttir. Ama şimdi Bursa 4 milyona yaklaştı sevgili kardeşim. 4 milyonluk bir şehirde yüzde Bursa sporu tutmasını bekleyemezsin. Niye? Çünkü göç alan, memuru olan, işçisi olan, e, doğudan, Balkanlardan e, ve güneydoğudan çok göç alan, Karadeniz'den, Erzurum'dan, Artvin'den çok göç alan bir kent Bursa. E hal böyle olunca e, Bursa'da bugün e, ben sana söyleyeyim. E, kemiksiz bir buçuk milyon Bursa Sporlu vardır. Ama bu işte yaşlanmıştır amcam. Maça gidemiyordur. Çocukları gidiyordur. O evden takip ediyordur ki Allah'tan hani TRT vermeye başladığı maçları Bursa evet. Türkiye'nin takımı oldu. Çünkü insanlar görmediği bir şeye inanamıyorlar. Sen Şu anda mesela Topaş Ali Afetkin basketbol maçı oynanıyor. Kim biliyor? TV bunu varsa izliyorsun. TRT'de haftada iki maç veriyor. Basketboldan örnek vermek gerekirse. Şimdi domestik, içe, içe kapalı, şifreli yayınlar, buna Lig TV, D-Smart TV bu hepsi dahil. Onun müşterisi kadar e, rağbet görüyor. Artık kahveler kapalı. Toplu yerler kapalı, çay bahçeleri kapalı. Zaten buralarda e, seyretme şansın yok. Düşünsene. Kahveler kapalı, e, yani Lig TV'si olan kahvelerden bahsediyorum eski adıyla, bir sports Dijitürk, adam evinde mesela sen bir takımı tutuyorsun ve o takım sadece Dijitürk'te. Ve eskiden kahvede şurada burada seyrediyordun, Kıratane'de seyrediyordun, çay bahçesinde seyrediyordun. Her yer kapalı ve o takımı kendi maçını seyredemiyorsun. Evinde e, receiver de yok. Düşünsene Halit Rüyeni, e. receiver alacak paran da yok. Olabilir yani gayet doğal. Şimdi 120-140 falan e, ödemelerinden bahsediliyor aylık. İnsanlar zaten doğal gazı, elektriği suyu öderken zorunlu. Bir de Sivra'a o kadar parayı nasıl verecek? Yani nasıl biraz et yani? Yok kesinlikle katılıyorum. Yani o yüzden bu Bursa Spor'un ve 1. Lig'in TRT'den bu sene verilmesi çok e, müthiş e, etkili oldu. Gerçi biz timsah saati yapıyorduk. Dışı Türk'ten verirken insanlara e, Facebook'tan Bursa'da bursadabugin.com'da e, güzel e, dakika skor canlı olarak 90 dakika hem anlatıp hem yorumluyorduk. Sonra da yazımızı yapıp şirketten çıkıyorduk. Ama şimdi Sürütüyo'da yapıyordu yani yayını. Açık kanal olunca o timsah saatimiz sona ermek durumunda kaldı. Çünkü herkes evinde, iş yerinde, seninle benim konuştuğum gibi telefonunda, tabletinde, evet. laptopunda her yerden izleyebiliyor bu maçı. Öyle değil mi? Niye evet. adam oturup başka bir mecrada seni dinlesin ki? Bu açıdan bakıldığında ben Süper Lig'in bu sene evde olup da izleyemeyenler ya da TRT sadece biliyorsun biliyorsun 3'er dakika ojet veriyor. TRT'nin özetleri ya da diğer kanallardan e, sohbet şeklinde fotoğraflarla e, çok azınlığın canlı yayına e, receiver oranında tanık olduğu bir ligden bahsediyoruz. E, bu ligin halka, topluma, tüm Türkiye'ye mal olması mümkün mü? Sadece maçtan sonraki değerlendirmeler ve yorumlarla o 3 dakika ne kadar verirse Hünkar Mutlu ne diyor kritikte Bünyamin Gezer'le? Hocam bu pozisyonu yayıncı vurdu. Koymamış o yüzden onu tartışamıyoruz. Ya da ben size anlatayım falan diyor. Ya şimdi resim mi <gülüyor> yani? Bakın buradan geliyordu. Buradan Cinali sağdan gidiyordu. Cinali topa vurdu. Offside falan olmaz. Yani Hocam. olmaz. Evet kardeşim yani bir süperlikle ilgili dikkat edersen fazla bir detaya girmedim. Çünkü daha koskoca bir ikinci var. Ben aslında şeyi soracaktım. Bir Anadolu takımı sürpriz yapar mı? Aradan çıkar mı? Alanya hatları var. Var. Açık söyleyeyim. Keşke yapsa ama ben e, yani Başakşehir'in durumu ortada zaten. Anadolu takımının e, herhangi bir şekilde sürpriz yapabileceğini düşünmüyorum. Alanya dışında kimi görüyorsun sen mesela? Yani Gaziantep e iyi gidiyordu aslında. Gaziantep işte Hoca değişti, oldu bu oldu. Ya şimdi Bursa Spor'a gene alıncık eseri kendine yontuyorsun diyeceksin ama Aziz Yıldırım Bursa Spor olduktan bir süre sonra dedi ki biz o zaman Bursa Spor'un şampiyonluk yarışında hesaba katmamıştık. Yani hesaba katsan ne olacaktı ki? Ne yapacaktın yani? Başka filmler mi çevirecektin? Hesaba katmamıştık. Yafa bak. Yani hesaba katsan ne olacaktı? Bursa Spor aptalarca birincilik ve ikincilik zamanında oturdu. Yalan mı? Özellikle ligin ikinci yarısı hatırla. 2010 sezonunda. Yani gümbür gümbür de geldi. Tamam. Sezon başında Bursa Spor'da şampiyonluk şarkıları söylemiyordu. Ta ki İstanbul'da devrenin son haftasında o yağmurlu inerliği maçı vardı ben de o dedim. 3-2 kiralık katil Zapatoşli diye İstanbul basının başlık attı. Beşiktaş'tan kiralanan Zapo'nun kafa golüyle. Yani bak şimdi Lazio'da Vedat Muriç gol atmış Atalanta'ya. Şimdi birazdan Vedat Muriç'i Fenerbahçe geri almalı. Galatasaray Muriç'e nasıl talip oldu? Az sonra diye alt yazılar görürsün. Çünkü Kupa, İtalya Kupası gol attı şimdi Atalanta'ya. Alttan bana da mesajlar geliyor. Oradan görüyorum. Güncel yani. Bak Altyazı yani sen programı canlıyız değil mi? Nasıl olsa. Ya evet. sorular var. Kırşehir'den selamlar falan diyor arkadaşlar. Sen soru varsa ilet. Onlar çok yukarı çıkıyor. Ben birkaç not aldım. Konusu evet. gelince sor. Yavaş yavaş. Ali Akman falan. Ali Akman ilgili valla bir kendi biliyor. Bir de ailesi biliyor. Başka kimse bilmiyor. Amcası ve ailesi dışında. Alakman. Sözleşmeyi uzatamazsa aklıma gelmişken söyleyeyim. 645 bin lira yetiştirme parasıyla maalesef Bursa Spor'un kazanacağı tek para bu. Eğer bir Şubat'a kadar Bursa Spor bu oyuncuyu e, satsın diye söylemiyorum. Satmasını yani bu tartışılır ama satmazsa e, onu net söyleyelim. E, sezon sonu e, Ali Akman'la sözleşmeyi uzatmazsa Mayıs ayının sonuna kadar gidiyor. Yani yani ben şu anda satıyor. Şu anda satmalı mı ki? Yani şu anda satmalı mı? Bedava etmemesi şu anda. Satmalı mı? Şimdi eğer Ali Akman kesinlikle uzatmayacağım diyorsa, bunu başkan da açıkladı Erkan Kamak. Kesinlikle uzatmayacağım diyorsa ve kulübe de resmi teklifler varsa ki işte İngiltere yazıldı, Antran Frankfurt yazıldı. Marsilya, Monaco, Belçika, Hollanda biliyorsun. Yazılmayan takım kalmadı. Bunlardan bir tane resmi teklif geldi mi dersen kulüpten böyle bir açıklama yok. Bana da gelen bir duyum yok. Ama tabii e, şimdi 2 milyon euro verse bir kulüp ki hangi kulüp verir alt ay veda bedava alacağı topçuya 2 milyon euro? Bir de düşünelim değil mi? Bak, bakıldığında biraz e, Ali durumu e, ama direkt Avrupa diye geçen teratiğe de, de meç verdim hittim takım kampında. Sağ olsun bizim muhabir arkadaşlar milli takım kamplarında kulüp sormasını çok seviyorlar. Ben de ona biraz e, kıl kapıyorum. Milli, milli takımın kampında adama transfer sormuyor. Transfer sormuyorum da diyor kariyerini soruyorum diyor. Yani İstanbul üzerinden istasyon mu yapacaksın diyor. Direkt Avrupa mı diyor. Kariyer sorusu mı diyor. E onların da ekmeği onu yapalım. İşte herkes bir şekilde bir şeyler yapıyor. Normalde benim gazetecilik anlayışıma ters. Ya da Tonunay Kaplasın sözü size futbolcularla ilgili Röportaj izni veriyorum. Ancak kulüp sormayacaksınız, transfer sormayacaksınız demesi lazım. Ya da milli takım antrenörünün kimse ya da milli takım sorumlusunu anlatabiliyor muyum? Atıyorum. Hamit Altıntop'un. Bu ıı, izin, şartla izin vermesi lazım. Yoksa o futbolcular niye şimdi orada Ümit milli takımda e, 30 civarında futbolcu verken mesela bugün de İsmail çok çalışır, röportaj yapılmış. Neden? Galatasaray Trabzon adı geçiyor diye. Bugün evet. Akman bugün İsmail çok çalıştı. Niye Bursa Spor'dan giden Ozan İsmail Koç ya da Vatoan Körle yapmıyorlar ya da diğer birçok Anadolu kulübünden giden futbolcuyla yapmıyorlar da bunlarla yapıyorlar. Çünkü gündemde bu kardeşlerimiz var. Eğer oturup doğru konuşalım şimdi. Bu iş bu iş hep Arsenal meselesi. Acaba ağzından Galatasaray'la falan biliriz ya da İstanbul televizyonu Bursasporlu bir futbolcunun babasını bağlıyor. O babalara da buradan söyleyeyim. Yakında babalara gelirsiniz çok bağlanmayın o televizyonlara. Yani bunları Ağazından ben laf çekiyorlar kerpetenle. Küçükken gazı tutuyormuş, doğru mu falan diyor bir gazeteci yorumcu. Yani babası ha öyleydi falan dese tamam çocuğun adı gazsaya çıkacak ve Bursa'da hmm. da afforoz edilecek. Babasının bir hatalı kelimesi olsa ismi vermiyorum. Çocuk da Bursa'da afroze edilecek. Kulüp ya buradaki amaç ne? Kulüp satmak zorunda kalsın. Bursa'dan da afroze yesin. Bunlar hep taktik. Yani Abi bir soru var. Hemen sana ileteyim. Şu an gördüm de. Çekti. Geçen yıl yönetim evet, Ali Akman'ın kalbini kırdığı söyleniyor. Doğru olabilir mi? Demiş bir seyirimiz. Vallahi Valla Mesut Mestan yönetimine ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum. Bir yıl ligden düşündü. Grup, Ali Ay bir yıl olmasına rağmen olağanüstü kongre kararı almıştı. Ee, Mesut Mestan yönetiminin kalbini kırdığını kırmadığını bilmiyorum ama Ali Akman o, o dönemde de uzatmaya yanaşmadı diye e, dönemin sportif direktörü daha doğrusu geçişte yaklaşık 21 gün sportif direktörlük yapan değerli dostum kardeşim eski Kaptanlar'a Mustafa Gönder'in öyle bir demeci oldu. Twitter'dan. Biz uzatmak istedik ama alakman yanaşmadı diye. Bu da tabi yaz aylarında, Temmuz-Ağustos aylarında olan bir şey. Ama bir yıl boyunca hani Ali Akman 3. Santrafor durumundaydı. Selerdov, Kubilay Kanansız Kuş Ali'nin girdiği dakikalar 80'lerde biliyorsun. Evet onu yapmadı ki. Ne Yalçın Koçuk'a bak, ne İbrahim e, Hoca. Onu evet. yapmadı yani. Peki diğer sporcularla ilgili bir bilgim var mı? Abi? Burak Kapacak, Batuhan veya Ataberk. Onlara da sormuş teyircilerimiz. Valla Ataberk'inle sözleşmesi sona eriyor. Diğerlerinin hepsi Bursa Spor'la sözleşmenin futbolu. Bursa Spor'un yani kulüp bir şeye izin vermeden herhangi bir durum olamaz. Ama e, mesela Enes Yunan nasıl sözleşmesini e, uzatarak ve para kazandırarak gittiyse Bursa Spor'a e, diğer futbolcular da böyle bir şey yapsalar. E, yıllar sonra ben Ali da öyle bir yazı yazdım. Yani sen Bursa'da nasıl hatırlanmak istiyorsun yıllar sonra? Bütün evet. her şey bittiğinde futbol bittiğinde bu topraklara döndüğünde ki İnegöl'lü bir ailenin çocuğu biliyorsun. İnegöl'e Bursa'ya döndüğünde nasıl hatırlanmak istiyorsun? Sen karar ver dedim. Bu ne demek? Yani ileride nasıl anılmak istiyorsan Bursa'da nasıl şimdi e, Sıta işle yani övgüyle anılıyorsa Nasyonal bu takıma 4.4 milyon euro kazandırdı gerçi yani kazandırılan para Nerelere harcandı eski yönetimler tarafından oraları Biraz muamma ama Vakıfköy altyapısına bu 4 milyon euronun 400 bin eurosu yatırım yapıldı mı Öyle bir şey yok Gene imece usulüyle Yapılan 75'ten bu yana olan bir Tesis Türkiye şartlarında iyi bir tesis ama Bursa Spor gibi altyapısına önem veren bir kulübün daha çok kişiyi yatırabileceği. Hatta tesisin içinde biliyorsun alay yönetimi bir projesi vardı. Bursa Spor Lisesi diye. Spor Lisesi ve futbolcular orada yatıp kalkacak yatılı bir okul. Hem gündüz öğrenim görüp öğleden sonra itman gibi aynı yerde. Böyle bir yolda tost yiyerek itmana çıkmayacaklar ya da Vakıfköy. Atıyorum Vakıfköy Bursa'nın doğusunda Ankara yolunda. Ee, Özüce tesisleri batısında yani, trafik de var Bursa'da acayip oradan oraya bir saatte gidemez yani kentin bir ucundan bir ucuna bir saatte gidemezsin. O çocuk okuldan çıkıp idmana yetişeceğim derken yolda tost most yiyor yani. O yüzden bu tür altyapıya yatırımları önemli. Ha dersen ki abi bu çocuklar nasıl çıkıyor? Ee, Bursa mozaik bir kent. Ee, her yerden e göç aldığını söylemiştim. Balkan genleri de var. Doğu genleri de var. E, Zeki Çelik Bursa'dan yetişti. Muş'ludur Aslan ailesi mesela. Ama işte o zamanki yönetimlerin hatasıyla verin bunu diyen Hamza Hoca falan derken çocuk soluğu İstanbul Spor'da aldı. Oradan Lile gitti Süperlik Onu Süper Lig görmeden. Evet edeyim. direkt evincilikten yani, gitti. E, mesela Altınordu'dan giden Çağlar Söğüncü de öyle ama e, Cengiz Ünder bir sene Başakşehir gördü. Süper Lig gördü. Ama böyle oyuncular daha değerli. İşte biliyorsun gençler birinden giden stoper İtalya'ya. Şimdi adını unuttum. Birazdan aklıma yanlış soyularım. Mert Mert Mert, Mert. Mert. Mert galiba. Bravo. Ya da işte Alanya Spor'dan Sassuolo'ya giden Merih Demiral gibi birçok oyuncu Türkiye liginde çok az oynayıp gidebiliyorsa. Avrupa takımları zaten biliyorsun, bu oyuncuların ayakkabı numarasına kadar her şeyi biliyorlar yani. Bizim e, şu anda birçok oyuncuyu bu spordan takip ettiklerini ben çok net biliyorum çünkü kulüpten izin alıp bu pandemi şartlarında e, maçı statta izlemek isteyen skuatlar oluyor. Onlar da gelip e, başta işte Burak kapacak, Ali Akman, Batoanker, İsmail, e, çok çalış, e, Atabek gibi oyuncular izleniyor yani. Emirhan da bunu dahil edebiliriz ki Emirhan da 97. nesilinde enes suralın takım arkadaşıdır. Stoper Furkan, Emre Münverle beraber onlar 97'li. Yani bugün bu takımın e, bu başarısından bahsederken e, transferde işte İstanbul ya da Trabzon'dan teklif gelmemesini beklemek eşyanın tabiatına aykırı olur. Neden? Çünkü çocuklar bak e, şu anda Ümit bir takımda. En fazla futbolcusu olan takım Bursa 4 Dört oyuncusu var. Ozan İsmail Koç ve İsmail çok çalıştı. Batuhan körle beraber Ali Akman. Dört. Burak Kapacak iki, 99 bu. Artık 2000 lira alıyorlar. Yani bir ay önce 21 sayılıyordu. Şimdi 2021'e girdik. Artık Burak Kapacak'ta yaşa tutsa 5 oyuncu olacak yani. E şimdi bunları evet. niye alıyorlar? Televizyonda ve maçlarda görüyor Tolunay Hoca. Ümitli takım kurmayları. E bu oyunculara potansiyel var. E bunlar bir takım ne demek? Amiri takımın e, oyuncu havuzu demek. Halil Dervişoğlu falan biliyorsun. O, herkes oradan gördü de işte Galatasaray kiraladı. E şimdi bu, tok, bu böyle bir havuzda başarılı oyuncular varsa bunlara herkes talip olur. Önemli olan bu arz meselesi. Rahmetli İbrahim Yazıcı'nın şampiyon başkanının bir lafı vardır. Satılamayacak oyuncu yoktur. Yeter ki değerini bulsun diye. Ama İbrahim Yazıcı kolay kolay oyuncu satmazdı. Gel gelelim Volkan Şen iki kere satıldı mesela. Trabzon'dan ağlayarak döndü. Sonra Fenerbahçe'ye satıldı falan filan. Sercan Hakeza. Yani ee, bakıldığı zaman bugün milli takıma ya da İstanbul takımlarına bak. Ozan Tufan. Vakıfköy Atlıpısı. Değil mi? Serdar Aziz evet. 90'lı. Vakıfköy Atlıpısı. Ozan 95'ti. Bunlar hep Bursa Spor'un rahmetliği geçen içimler. Okan Kocuk. Sakatken Mustera. Fatih ile beraber kaleyi koruyan kaleci 95 Kemal Paşalı'dır Bursa. Bursaspor altyapısı. Başakşehir'e giden kaleci Muhammed Şengez'in Adana Demirspor'a kiralanmış. Ve Sağbek bugün oynaması bekleniyordu ama ilk 11'de yok Başakşehir'de yine 20 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya Emirşen olacak. Bunlar hep Başakşehir'de ve Bursaspor altyapısından yetişmiş oyuncular. Şampiyonluk zamanında Eren Albayrak, Muhammed Demir, bunlar Gaziantep'te, Antalya'da şu anda oynuyorlar. İsmail Haktan, Udabaşı. Yani Bursa Spor altyapısına yetişen ve şu anda birçok Oğulcan Çağlayan, çoğu kişi bilmez Bursa Spor altyapısına getirilmiştir. Furkan Soyak, Gaziantep'teki. Bu oyuncular hepsi şu anda Süper Lig'de oynayan oyuncular. Baktığında hepsi vakıf köy patentli. Ee, İstanbul'da işte Fener Şener Buksaç'tan almıştı Ertuğrul Oca onu Bugünkü ikincilik Eski adı Buksaç'tan. Ama tamam. Şener e, altyapısı yok ama bak bu birçok oyuncu buradan geldi geçti ve buradan İstanbul'a gitti. O yüzden Bursa Spor altyapısı, Vakıfköy, Milli Takım, A Milli Takım, işte Enes Zeki Çelik. Bunlar say say bitmiyor gördüğün gibi. E bu, bu oyuncuları e, saydığında ne görüyorsun? Ş şu anda gözüme çarptı. Altay Bayındır. Mesela. Altay Bayındır. Uğurcanı görünce aklıma geldi daha doğrusu. Bursa Spor, altyapıstan yetişen sonra araba yatağı spor, amatör spor kulübünde oynayan oradan İstanbul'a giden bir oyuncu. Gökhan Gönül, Bursa yol spor amatör takımından çıkıp Gençler Birliği Oktaş'ın beğendiği, Cavcav'ın daha sonra onu alıp Fenerbahçe'ye sattı bir oyuncu. Yani burada şehircilik yapmak istemiyorum ama birçok oyuncu özüne baktığında bugün İstanbul'da şampiyon olmuş takımları besleyen birçok oyuncu yolu Bursa'dan geçmiştir ya da altyapısı Bursa'dır. Bunun altını ben özellikle çiziyorum. Çünkü bizi birçok Anadolu kulübünden izleyen vardır sanıyorum şu anda. Senin takipçilerin Hı -hı. çok çünkü çeşitli. Adı evet. Anadolu. Ee, Adana Spor hakkında ne düşünüyor demiş bir arkadaş. Hı. Bırak Kemal Hanım. Gözüme. Evet. Valla Adana Demirspor'da başkanın istifa etmesi işte bugün dedi şey yapacağım dedi dün gece mesaj attı bugün dedi bir arkadaşa yetkilimle buraya gideceğiz dedi. Kalmış, evet, Adana Demirspor başkanının öyle bir kararı olduğu söylendi. Sen diyorsun sezon sonuna kadar ertelemiş galiba. Hayırlısı olsun ama yani yazın e, parayla pulla yapılan transferlerle biliyorsun bir transfer şampiyonu oluyor. Bu her ligde böyle. Ama o evet. transfer şampiyonlarının parayla doğru orantılı sezon sonuna başarısı her zaman yansımıyor. İşte böyle hani Volkan Şen, Erkan Zengin. Oryan Şecu, Anıl Karayel hadi siz gidin. Ötekiler gelsin. Yani bu bir dük yat, bir dük kalk böyle çok oyuncu sirkülasyonuyla yapılacak bir şey değil. Takım kimyası diye bir şey var. Yani takımın iskeletine çok oynarsan dengeleriyle o takımı oturtmak zor olur. Şimdi her gelen oyuncu değerlidir. Giden oyuncu da değerlidir ama oradaki kimyayı tutturamazsan şimdi Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray, şampiyonluk adayı olarak e, kağıt üzerine gözüken takımlar kadrolarına 5 oyuncu birden değiştirsinler bakalım ne oluyor? Ya da yeni 5 oyuncu pat diye koysunlar. Sonuç alabiliyorlar mı? Yani işin özü bence bu. Abi Ali Tanluğan'la ilgili bir soru gelmiş. Tuzla Spor'un başına geçti. Ben e, soruyu şöyle söyleyeyim sana. Tuzla Spor'unu evet. geçen sene bir yaptı Taner Taşkın. Bu sene 3 evet. muhanebiyette gönderildi. Çok erken olmadı mı sence? Bir ikincisi de Ali Tanluğan'ı Tuzla'dan başlayalım. E, Taner Hoca e, yani bu takım birinci lige çıktığında İlk yılında şampiyon olacak diye bir iddiası mı vardı sezon başında. Hayır, konjonktürel olarak güzel sonuçlar aldı. Birdenbire kendisini üst grupta, playoff içinde buldu değil mi? Şu an itibariyle. Evet. Gel gelelim, şu anda üç mağlubiyetle hoca göndermek o bütün emeklerin sayılmaması anlamına geliyor ki bu artık yöneticilerin kafasına giriyorlar. Sana net söyleyeyim. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Ee, yöneticiler ne oluyoruz falan derken dışarıdan dolaylı yoldan e, menajerler mi diyeyim artık? Futbolu iyi bildiğini sananlar mı ne bunu Ali Tanduan'ın üzerine söylemiyorum ki Ali menajeri yok onu biliyorum kendisi Bursa Spor'un şampiyon kaplanları olduğu için bir dostluğumuz var sohbetimiz var sağ olsun ne zaman arasak e, açar ya da programlarımıza katılır e, Ali Tanduan ya da Tuzlu üzerinde söylemiyorum bunu Birçok yönetimin kafasına girip bu hocayla olmaz sen değiştir bunu başkan falan filan diye. Çünkü futbolcu futbol camiasında şöyle bir şey var. Futbolcu profesyonel. antrenör profesyonel. Sportif direktörlerin çoğu profesyonel. Oyuncu menajerleri zaten full profesyonel. Sadece evet. burada parayı ve kararı veren yöneticiler amaçlar. Çünkü futbolda yöneticilik okulu diye bir şey yok. Adam ünlü bir müteahhit ya da kendi şehrinde e, holdingi var. Çok iyi işleri var. Büyüksün abi başkanım gel bizim takımın başına sen bu işi yaparsın. Bak paran var, pulum var. İşte her günde seni başkanım diye gazeteciler, revizyonlar arar Meşhur da olursun. Seni tanırlar. İşte Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla görüşürsün. Ankara'da, İstanbul'da işlerin e, temas kurarsın. Kulüpler birine gidersin falan diye iş, iş adamlarının da birazcık bu yola girmesine e, bir şekilde dolaylı yoldan e, birleri etki ediyor. O kişi de oturuyor koltuğa. O koltuk öyle bir sihirli koltuk ki 6 ayda futbolun profesörü oluyor yöneticiler. Bir şey diyorsun, yok öyle olmaz. Neden? Ben biliyorum öğrendim bu iş. Öyle olmaz. Ya ben 34 senelik meslek hayatımda yani Bursa Spor'da çok değerli insanlar da gördüm. O, o yönetime nasıl girdiğini bir türlü anlayamadım. Çok boş insanlar da gördüm. Kendi şehrimden örnek veriyorum sana. Anladım. <gülüyor> Ama adam müteahhit efendime söyleyeyim e, tekstilci, e, otoyan sanayi, mobilyacı, anlatabiliyor muyum? Başka işleri var. Oraya bir oturuyor abi adam uzman kesiyor. Cık, bu iyi oynamıyor. Bunu gönderelim biz. Ne, neden? Anladım ben onu. Ne anladın sen onu? Sana birileri bir şeyler söylüyor. Kulağına kar suyu kaçırıyorlar. Sen de o duyduklarını muhteber zannediyorsun. O yüzden yani Alay'da mesela 100 trilyon verdim dedi eski parayla. 100 milyon lira yeni parayla. Yani her sene aynı hataları yaparak farklı sonuçlar beklemek biliyorsun atasözü var öyle bir şey. Sen davası nasıl sonuçlandı? Bunun peşinde onu da cevaplarsan sevinirim. Efendim? Cümleyi bitirdikten sonra Alay davasını soracağım. Sonuçlandım. Anlamı... Bu dava zaten Alay davası değil. E, maalesef e, bir önceki yönetimi açılabiliyormuş. Mesut Mestan'la ilgili o Bursa açılan dava Alay'ı kapsamıyormuş. Çünkü davayı açan e, avukat bizzat bana ulaşarak o ilk temeci de ben yazdım. E, sonra bütün Bursa'nın haber oldu. Zannediliyor ki Alay Recep Bölükbaşı geriye doğru gidiyor. Öyle bir şey yokmuş. E, çünkü onlar artık e, herhalde mührü zamana uğradı ya da ne bileyim e, işte şöyle oldu böyle oldu gibi sıkıntılardan dolayı Hukuki anlamda son Mesut Mestan dönemini kapsıyormuş o geriye yeri yönelik dava. Ee, yani parayı vermek mesele değil. Önemli olan onu söylüyordum. Sen oraya bir futbol aklı koyabiliyor musun? Futboldan anlayan, yabancı dili olan, e, konuya hakim, tekniğini bilen illa teknik direktör olacak demiyorum. Ama bu yani e, şehrin sembol isimlerini oraya getirmekle de olmaz. O sembol isim semboldür ama kendini geliştirmemiştir. Dünya futbolunu Artık endüstriyleşmiş bir futbolu takip etmediği zaman geride kaldıysa, modern futbolun uzağında kaldıysa sembol olması bir işe yaramaz ki. O da ke kendi zamanından kalma eski usulleri uygulayarak başarılı olmaya çalışır. Modern, e, vizyonel, en az bir ya da iki yabancı dil bilen, Avrupa ile ilişkileri iyi olan, e, dünya vatandaşı bir e, tek tercihen teknik direktör diploması olan milli takımlarda oynamış oyuncuları, İlla o camiadan da gelmek zorunda değil. Camianın bileceği yaptığı, nasıl mesela Bursa'da Süha Sidal abimiz İstanbul'dan geldi. Hala e, her programa davet ediliyor. Hala seviliyor, sayılıyor. Niye? Çünkü aidiyet duygusu geliştirdi Süha abi ve burada bunu ortaya koydu. Ya da işte e, gitmiş başka profesyonellerin bazıları hiç iyi anılmıyor. Ya da Bursa'nın içinden çıkmış bazı profesyoneller hiç iyi anılmıyor. Ama Bursa'nın dışından gelmiş bazı kişiler yaptıkları icraatlarla kendilerini sevdirdiler ve kabul ettirdiler. Bu da bir önemli bir faktör. Bunu da söylemekte fayda var. Yani sen takımın başına bir kulüp aklı koyamıyorsan, futbol aklı düzeltiyorum, futbol aklı koyamıyorsan, sportif bakış açısını geliştiremiyorsan istediğin kadar para harca menajerleri ve futbolcuları zengin edersin. Her sene 13-14 futbolcu gelip gitmesiyle bu iş olmaz. Bu sirkülasyon dediğim gibi Malum kişilerin işine yarar. Sonra da bu kulüp niye küme düştü diye. Her sene 2-3 antrenörle çalışırsın. Dışarıdan getirdikleri kişilerin yaptıkları ortada. Bakıldığında durum futbol Futbolcu sirkülasyonu, hoca sirkülasyonu çok oldu zaten. Ülkemizin başçası temel sebe sebeplerinden biri bu. Bence. Evet, Hocam, evet. Demişken, Mustafa Ali e, hakikaten kutluyoruz. Çok başarılı bir iş çıkardı. Mustafa Ali'yle sözleşme uzatılacak Ne düşünüyorsunuz? Şimdi or. Orada doğru söylüyorsun, pardon. Tabii ki normal şartlarda Mustafa Erle sezon sonu bir tane sözleşmesinin uzatılması lazım. Ama diyorum ya, işte Bursa'da üç yıllık seçiliyor yönetimler ama üç yıldır Bursa'da kongre oluyor. Hala iki senesi varken takım hükümet düşürdü ve tepkiler nedeniyle olağanüstü kongreye karar aldı. gitti aday olamadı. Ve e, kongrede de biliyorsun ibrah edilmedi. Mesut Mestan geldi, takımı çıkaramadı. E, tepki oldu, gitti. Şimdi bir yıllık geldi Erkan Kamat. Başka adaydı Şimdi bu, Haziran ayında 3 yıllık olağan normal kongre yapılması gerekiyor. Şimdi Erkan Kamat uzatır 3 yıllık. Ne olacak ki? Yeni gelen yönetim benim hocam başkası derse ki Mesut düzeltiyorum. Mustafa er başarılı olursa bu takımı çıkartırsa ya da plöf oynatırsa zaten başarılı. Yani plöf oynatması bile başarılı bu takım. Öyle değil mi? Çünkü no name dediğimiz isimsiz kimsenin bilmediği, hadi biz mesleğimiz icabı takip ettiğimiz için altyapıdan beri bu çocuklarla iskeleti olmayan geçen seneden sayalım Burak Kapacak Özel Hurmacı, Burak Altı Parmak bunların dışında diğer oyuncuların hepsi sonradan giren oyunculardı. Evet. Yani ne Cüneyt'i ne Aykut'u ilk 11'de oynamıyordu. Recep Aydın gitti gerçi ama ona kadar sayalım yani birçok oyuncu geçen sene Ataberk 3. kayıcı falandı. E, hal böyleyken o iskelet olmayan bir takımı 12 Eylül'de başlayan lig geç yapılan kongre ki bu da Mesut Mestan'ın e, kabahatidir yani kongre geç yaptığı için hep bir yerden birincilik e, bir takımda daha alır 22 oynanır falan filan diye bekledi bekledi bekledi. Vardı o zaman takım düşmeme muhabbeti evet. 22 kim olacak kaç olacak falan. Bekledi bekledi. Gerçi 22 de kurtarmıyordu çünkü yani seni alacak adam derim spora mıydı gibi gibi. Yarı final alsak, çıkanları alsaydı. Geç olunca bir Eylül'de Mazbatay'ı aldı Erkan Kamat. 12-13 Eylül'de lig başladı Bir Eylül akşamı git bana çıktı Mustafa er. Daha önce Musa Öztürk Hoca çalıştırmıştı. Genel menajerlik işe 21 gün yapan Mustafa Göndem'le beraber. Ne oldu? 12 gün sonra lig başladı. Hazırlık maçı yapamadı. Rakip takımda Covid çıktı. Zaman yetmedi falan filan. Yani bu şartlarda göreve başladı Mustafa ama er. Ama Vakıfköy'de yardımcıları Fatih Şen'le olsun, diğer arkadaşlar, teknik sorumlu Fazıl Serdar Kurtuluş falan. Serdar dışında diğer hocaların hepsi altyapıda çalıştı. U15'i ben gelen kendi talebeleri var bu takımın içinde Mustafer. Mustafer Mustafa Er de Vakıfköy altyapısında antrenörlük yaptı. Mustafa Hoca her halükarda bu uzatmayı sonuna kadar hak ediyor. Yani bugün yapılsa doğrudur. Ama ye, yeni gelen yönetim Mustafa e, yönetimi bağlamak lazım mı? Yeni gelen yönetim Erkan Kamat e, devam eder mi? Başka bir oluşum mu olur? Bursa'da şimdiden Haziran'ı konuşmak çok erken. Çünkü bir takımın abi. durumu belli değil. Pile yok mu? Lig Lig Lig'den mi evet. çıkacak? Çıkamayacak mı? Buradan bakıldığında ben Bursa Spor'un... E, Sezon sonunda bir takım şeylerin ıı, taşların yerine oturması gerektiğini düşünüyorum ve bana kalırsa ben Mustafa Hoca'ya devam ederim. Ama ben ıı, karar mekanizması olmadığım için bir Bursalı gazeteci olarak ıı, bu ekibi buraya kadar getiren, geçen seneden kalma 6 oyuncu dışında 25-26 oyuncu Vakıfköy Patank'tı. Hepsi altyapıda. Yaşları 23 ile 17 arsa değişiyor. 2004'lü Kerem Kök var takımda Zaman zaman oynayabiliyor. Yani böylesine genç bir kadronun işte Göztepe'yi kupada eleyince takımın özgüveni geldi. Samsun Spor'u 3-0 yenince özgüveni attı. Ne bileyim işte o özgüvenle de İstanbul önünde 3-0'dan 70'ten sonra 3, -3 yakaladı. Yenildi. Yani bu sonuçlar Bursa Spor özgüvenlerini yükseltti. Bu da e, takımın daha rahat oynamasını sağlıyor. İşte Ümit bir takıma birden 4. Ümit bir takımda oynuyordu. 99'du. E bu takım bu hale geldiyse bunun teknik mimarı da Mustafa Erdir. Da gidip geliyor görüntü. E, i̇stersen to toparlayalım yani. E, çünkü çok tamam. gidip geliyor. Bende de zaten sorular durdu. Sorular gitmiyor yukarı. Hatıra Kombinesi çıkacak neye sorular bu abi? Hatıra Kombinesi için eli kullanda bugün sı sıcak gelişme Başkan Erkan Kamat ve yönetim Bursa valisini ziyaret etti. Sayın valiyle bu Paraların toplanacağı bir yer çok önemli. Çünkü siz resmi bankalardan bu işi yaparsanız hepsi temliğe gidiyor. Bunu kulüp açıklayamıyor ama biz biliyoruz. Temliğe gitmemesi, bu paranın kulüp içinde günlük dertlere çare ilaç olması için valilik muhtesinde bir hesap açılması planlanıyor. Bu bir anlamda korumalı hesap diyelim buna. Bunun için işte son görüşmeleri bugün Sayın valiyle yaptıklarını biliyoruz. Başkan herhalde yarın öbür gün bununla ilgili olumlu sonuçlandıysa bir açıklama yaparlar. Öteki türlü nezaket ziyareti gibi lanse edildi ama o ziyaret özünde bu var yani. Hatıra satılması da mevzu sorun değil. Yaklaşık iki ay önce bu kombineler basıldı. Yüzer liradan satılacak. Ama hep işte bu iş paranın kulübe faydalı olmasında düğümlendiği için o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Birkaç günü kaldı diyebilirim. Anladım. Bir soru daha var abi Serkan hocam demiş Bataja'nın Türk olması ileri teknik direktör olacağı anlamına mı geliyor Bursaslıyım i̇şte o kardeşimiz ismini bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim kardeşimize ben de gözükmüyor çünkü Bataja kendi ülkesinde teknik adamlık kurslarına başladı artık o da 37 yaşına geldi şu anda Bursa'da biliyorsun evet. ve Bataja'nın bu teknik direktör olacağı anlamına şöyle gelebilir uzun vadede. Bursa Spor bu sene çıkarsa zaten birincilikte yabancı hoca ya da, ya da yardımcı hocalıkta bir sıkıntı yok biliyorsun. Ama çıkamazsa Batacaya seneye gel bizim takımda atıyorum Mustafa'nın yardımcısı ol desem resmen olamıyor. Çünkü birincilikte yabancı, yabancı olsa resmi yabancı e, hoca çalıştıramıyorsun. E, i̇ki ay boyunca Bursa'da kalmasının bir sebebi Türk vatandaş işlemleri. Diğer sebebi gelmişken Özgüce İbrahim Yazıteşler'in önünde yaptırılan o Bataja, Beşiktaş şampiyonluk başındaki timsahlı beraber Bataja'nın gol sevinci heykelinin açılışını yapacak. Kendisi bizzat. Artı, Pablito belgeseli yapıyor bizim adından Batır gazeteci arkadaşımız. Pablito, yani küçük Pablo anlamına geliyor. Pablo Bataja. O belgeselinde de gala gecesi düzenlenecek inşallah. Bir terslik olmasa şu anda son montajları yapılıyor. Arjantin'den de özel bir ekip Orada Belluşi, Sivelli ve İnso'a ile görüşüyorlar. O, o görüntüler de buraya gelecek, montajlanacak. Muhammed Ali Özdemir kardeşim yapıyor futbol hikayelerini. İnternette biliyorsun, futbol hikayeleri diye bir sayfası var Muhammed Ali'nin de. O, orada da o montajlarda, usta daha önce Bursa.com'da da beraber çalıştı kendisiyle. Şu anda da Degout'ta çalışıyor İstanbul'da. Bu ekip, kameraman arkadaşlar da var. Çekiyorlar ve o e, Şubat ayının ortasında bir gala gecesi düzenlenmesi planlanıyor. Bataja ona da katılacak. Ailesi ve 11 aylık kızıyla geldi. Eşiyle birlikte. E, bence e, yani bu sene Bursa Spor çıkarsa zaten Bataja'nın teknik adamlık yapmak istediğini biliyoruz. Bursa'da çalışması e, gayet doğal. Bu da bu arada 1 milyon euro küsür de alacağı var. Bataja henüz bunun için herhangi bir FIFA'ya, UEFA'ya vermiş değil yani. Arjantin'in futbolcu FIFA'ya verse. Oradan da gelir bir dosya. Bataş'a öyle bir aidiyet duygusuna sahip ki kuyubun olduğu durumu biliyor. Bursa Spor'un maçlarının özetlerini seyrediyor. Mümkün olduğunca sürekli temasta her sonra dikkat et. Emirhan Aydoğan'ın ya da başka daha önce beraber oynadığı Furkan Emre Ömer'in diğer genç kardeşlerin tebriklerini görebilirsin. Evet. Instagram sayfasında. <gülüyor> Mutlaka tebrik ediyor. Bravo Amigo falan diye. Türkçesi de fena değil. Yani anlıyor. Çok konuşamasa da çünkü 2000 9'un Temmuz'undan beri burada yani. Ben de ilk o kampta Avust Avusturya'daydım. Hatta temiz kağıdı gelmemişti. Oradaki 4-5 hazırlık maçında oynayamamıştı Bataja. İçi içini yiyordu. Böyle küçücük bir adam geldi. Dedik ya bunlar ne iş yapar? Et midir balık mıdır? Avusturya kampında da Bataja'nın e, izin kağıdı gelmediği için ile ilgili. O Meksika'dan kaynaklanan sıkıntı nedeniyle Biz onu görememişiz hazırlık maçlarında ama öyle bir oynadı ki 4-2-3-1 sistemine dönmek durumunda kaldı Ertuğrul Hoca Bataja'nın on numarası nedeniyle. Alex çok saygı duyuyor. Alex'in röportajı da var o Pablito belgeselinde. Sırf Türkiye'ye geldiğinde doğuma bahçede Çırağan Sarayı'nda Bataja için o röportajı kabul etti Alex. Bizim arkadaşlar gidip yaptılar Adnan'la. Yani ben çok net biliyorum. Herkesin saygı duyduğu. İstanbul takımlarına oynamadı. Çin'e gitti geldi o zamanki yönetimle. Davunla sıkıntı yaşamıştı biliyorsun. Çin'e kendi evet. tekrar ben giderken de dedi ki dönersen Türkiye Bursa Spor'dan başka hiçbir takımda oynamam demişti. Spor'dan başka hiçbir takımda oynamayan Bosta'dan gelen Necat Bey Bursa'da hem kaptan hem de teknik evet. Hem kaptan hem de teknik direktör olarak bir Bostalı Necat Bey Ediç nasıl imparator olduysa bu Türkiye'de Bursaspor. Evet. Sadece de dönüşte bu sadece Bursa Spor'da oynarım. Başka takıma gitmem dedi. İstanbul takımlarına çok teklif vardı biliyorsun Çin'e giderken. Beşikkoğan'a. Ve Bursa'da dönüşte yine geldi ve Bursa'da efsaneleşti. İşte şimdi heykeli dikildi. Herkese kısmet olmaz. Kaç kişinin heykeli dikildi? Bir yoğurtçu parkında Alexin var. Beşiktaş'tan bir futbolcunun heykeli var mı İstanbul'da? Yok diyebilirim. Hatta sayeden Mekin vardır yani. Huktay var evet. Var mı başka? Başka yok. Ben hatırlamıyorum. Yani en azından stat çevresinde ya da kulüp içinde bir heykeli. Ha, Altın Ordu Spor Kulübü sağ olsun efsaneler her zaman. İşte Can Bartu'nun ya da ne bileyim Ordinarus Leftar Küçük Andönyadis'in dikilmesi gerekir o camialara bakıldığı zaman. Ama heykel demek bir ikon demek, bir idol demek. Bursa'da lay lay lay lay lay dediğinde bütün çocuklar Pablo Martin Bataja diye o şarkıyı bitirirler. Çünkü onların artık e, babalarıyla amcalarıyla dayılarıyla ezberlediği belki hiç izlemediği e, bugün mesela 4-5 yaşındaki çocuk Bataja'yı hatırlamaz. Ama videolarıyla yaptıkları bilir ve şimdi da Bursa'ya gelmişken eski dostları ziyaret ediyor. Takım arkadaşlarıyla beraber araya geliyor. E, o da keyifli bir e, orada mesela yaz şu anda. Kısa kollu gezerken Güney Yarımkürede. Şimdi kışa kara geldi. Bu pandemide 11 aylık kızını hanımını alıp gelmesi bile Türk vatandaşlığına geçmesi bile Bataja'nın gelecekte Bursa'da olmak istediğinin en büyük göstergesi değil mi sence de? Kesinlikle. 67 yaşında yani 84 doğumlu. Adamın doğum tarihi bile 16 Ocak. Yani plaka tevafuk <gülüyor> olmuş herhalde. <gülüyor> yani o kadar Bursalı. E, dikkat ettiysen e, yani ben onu şeyde de söyledim. E, inşallah Adnan'dan hoşuna gitti o bölüm. Aslında Bataja'nın 10 numaralı formasının NBA'de olduğu gibi timsah Aya'nın törenle, Bataja'nın törenle e, emekli edilerek çekilmesi lazım. Stadyum, stadyumun üstüne tavana doğru. Çünkü hakikaten şimdi mesela Özler 10 numarayı giyiyor. Ama sadece 10 numarayı giyiyor. Bataja efekt yapabilir mi? On numara giymek önemli değil ama Belhanda, Schneider kavgaları olmuştu biliyorsun yani on numara, on numara. On numara bir ikondur işte Maradona'dan sonra, Platini'den sonra son zamanlarda on numara yetişmiyor. Artık on numara diye bir şey kaldı. Arka forvet, kırık forvet, ikinci forvet gibi adlandırılıyor ama maestro anlamında eskisi gibi hakikaten o Maradona tarzı on numaralar yetişmiyor. Ama son örnekler işte Alex, Hacı ve Bataca da Türk futbolunda. Evet. Yanlışsa e, sen ekleme yap ya da düzelt. E, Yok kesinlikle onlarda, doğru. Bataja'nın e, çok sağ olsun zaman zaman Instagram'dan yazışıyoruz kendisiyle. E, çok da mütevazi bir insan. Kimseyi kırmaz. E, hatta işi, buradaki son maçı jübile gibi olmuştu ama gitti gençlerle Ankara'daki Gençler Birliği maçında oynadı. Hiçbir mecburiyet yoktu. Gidebilir ülkesine. 250. maçını da tamamladı Usta formasıyla. Mustafa Er de o zaman takımın e, genden sonra yardımcısı Mustafa Erdoğan'ın son beş maçta. Mustafa ne de ilişkileri çok muhteşem. Mustafa Erdoğan'a Arjantin'e gitti, Bataca'nın misafir oldu, orada maçlar izledi. Yani Türk futboluna e, şeyler e, kazandırılabilir. E, yeni Bataca'ları oradan bulup getirebilir. Bu arada e, Ali Parlak abim bir mesaj atmış ama özelden devamını okuyamadım. Alex'in Türkiye ile ilgili İstanbul'da e, çok değerli bir yönetici abi federasyonlara çalıştı. Ülker Spor Genel Müdürü. Ala abi e, senin mesaja bakarsam canlı yayından ayrılırım diye devamını göremedim. Kusura bakma. Özelden yazmış. Bülent Çal e, dostumu görüyorum zahacı. O da selamlar demiş. E, tüm benim burası kaldı, kaldığı için gitmiyor. Devamında tanıdık varsa bana yazdılarsa selam verirse göremiyorum. Kusura bakmasın dostlar. Abi e, birazdan Süperkiko finali var. O maçla ilgili tahmini alayım sonra yayınımızı kapatalım. Vallahi Başakşehir'de e, yani İrfan Can, Biççe yok deyince tabii Başakşehir'in ne bileyim yani e, kalbi, e, dala, Karaciğer, Akciğer'e gitmiş gibi oluyor. E, evet. Yani Çok oyuncu var Başakşehir'de ama bu sene zaten e, şampiyonluktan sonra müthiş bir düşüş yaşadı. Şampiyonlar Ligi'yi falan e, kaldıramadı. E, bilemiyorum. Ha bir de bazen İstanbul'da televizyonlara görüyorum. Bursa da şampiyonluktan sonra düşüş yaşamıştı. Yok böyle bir şey. Bursa Spor bir sonraki sene üçüncü oldu. Bunu insanlar kafasına yerleştirsinler. Senin vesile de buradan söylemiş olayım. Hemen Bursa Spor hani düştü ya küme. Son iki sene düşmeme oynadı. Ayla, ayla üç sene Trabzon'a sonra evet. birlikte kaldı falan. Öyle bir şey yok. Bursa Spor şampiyon olduktan sonra 2013-14 senesine kadar sürekli Avrupa kupalarına katıldı. Ertuğrul Sağlam ve yarım sezon Hikmet Karaman'la. Sürekli UEFA kupasında önelemeler oynuyor. Tamam gruplara hiçbir zaman kalamadı UEFA. Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gelemedi. Önelemelerde elendi. Son anda biliyorsun Tvent'e maçı vardır. Burada 3-0 falan. Yani 3-0 diyorum şey orada elendi. Nereye geleceğim? Bursa Spor öyle hemen... Sonra bir sonraki sene playoff'tan girdi gene Avrupa Kupalarına falan. Öyle pat diye Bursa Spor, Başakşehir gibi düşüş yaşamadı. Bir de onlar şimdi Başakşehir gibi takımlar konjektürel takımlar. Anlatabiliyor muyum? Sahipli, şirket takımları. Bugün adı Başakşehir. Yarın başka bir şey olabilir ismi. Ama Bursa, Bursa'da sen hiç gördün mü Bursa Spor'un başında Suat İnşaat Bursa Spor falan diye bir isim gördün mü? Bilmem. Midas, Bursa Spor. Bursa, Bursa Spor'da bir tek basketbol da var. O da Özel durum biliyorsun, para basketbolda gelir diyor çünkü, futbolda da yok ama Bursaspor'un arkasına ya da önüne bir isim alması bile şu ana kadar e, alabilir mi, alabilir ama aklına bile gelmiyor insanların. Onu Bursaspor'un adına isim alacağına, Timsah Arena'nın ismini sat, atıyorum Lacos Arena, Allianz Arena gibi yani. bir şey yap. Ya da ne bileyim işte Tok diye biliyorsun e, milli arabamız yapılacak, Gemlik'te e, bu fabrika yapılacak, Gemşazda. Gemlik merkezinde. E, atıyorum. Nevret Büyükleri yardım etse mesela TOK Arena olsa ya da Sayın Cumhurbaşkanı Arena lafını sevmiyor. TOK Stadyumu TOK Park bir şey an, anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey de olabilir. E, ya da Avrupa'yı bir e, uluslararası bir marka gelip e, o timsah arananın stadyumun ismi e, pazarlansa zaten spor e, birçok sorunu çözer. O altındaki e, şeylerin de kiralanmasıyla e, ne diyelim timsahların altındaki dükkanların da kiralanmasıyla o sıkıntılar çözülür ama kent mesela son dönemde işte 300 bin liraya yakın bir galibiyet primi e, iş adamları diye VTSO bir e, şeye geldi e, coşku içine geldi yani o ölü toprağın üzerinden attı bu sporda gitti adam spori yendi şimdi bu hafta altın maçı var eğer yani ne kadar e, Emirhan ve Furkan Emre cezalı olsa da. Bu maç kazanılırsa lider Giresun'la maça gidiyorsun. Giresun'da da bu arada bizim eski oyuncu Diyarbakır'la Nalepa'nın direkt kırmızı kartları var biliyorsun. orada. Evet. O direkt kırmızı kartların iki maç olması lazım. çünkü hakem direkt gösterdi ve o iki maçtan sonra itiraz edilirse de bire düşmemesi lazım. Hakan Keleş değerli dostum kardeşim Bursa Spor İntertoto Kupası'nda, Musi Sin'in arkasında timsal yürüyüş yapanlardan biri odur. Onun pro lisansı Ümit Şengül Hocam da ailesi Bursa'da yaşar. Ümit Hoca da eski Solbektir o. Hatta İntertoto'da da son penaltıyı yok kaçırmıştı. <gülüyor> yani Ümit de pro lisanslı Hakan Keneş'in yanında. Ee, çok iyi, başarılı gidiyorlar. Abdurrezak Tırares Sivas'ta kiralık oynayan bizdeki oyuncu şimdi Giresun'da da oynuyor. İyi gidiyorlar. Ama o Giresun'daki maçta yine kentte bir e, şey bekleniyor. Bugün çekleri teslim ettiler Sayın Başkan Erkan Kamata. E, DOSAP'ta yapılan törenle. Yani e, bu bu destek kentte artarsa bu gençler çünkü 5-10 bin lira bilemedin 20 bin lira maaşı oynayan çocuklar. Ve ilk yarının paralarını bile henüz tam alamadılar. Hiçbir prim alacakları yok ama. Kentin e, çalışanlarının e, ve zaten camia sahip çıkıyor. İşte bu hatıra kombinede çıkarsa emin ol sırf Bursa Spor'a yardım etmek için bu gençler iyi gidiyor. 6 maçta 16 puan kardeş kolay mı yani? Yani böyle Çok bir Geçen sene 18 transfer yapılmış. İlk yere 15 transferle 27 puan alan takım aynı takım 0 transfer tahta kafalı 27 puan. Şimdi nasıl anlatacağız bunu? Geçen hafta Ben baktım geçen sene yine 18. maçta kazanılmış. Bursa Spor'da kazanmış. Hem de Adana Demir Spor evet. kafaya gidiyor. İki takımda 30'ar puan almış. Ama hocalar e, değişti. Orada biliyorsun İrfan Buzlu da. Üçüncü hoca çıkıldı şeye. Finale. Bu arada maç başladı mı? Ben bunu kapattım ama. Başladı galiba. Ben de sağdan da yok, sağdan. Evet. kardeş varsa bir son e, önemli sorulardan sorun Maç tahmin almayanı kapatayım dedim zaten ben. Öyle mi? Tamam. E, Trabzon seyircisi e, zaten maç İstanbul'da olması fark etmiyor. Gerçi İki stat yan yana ama biraz önce kar yağıyordu. İstanbul Olimpiyatlık Atatürk Olimpiyat oralarda. yani zor da olsa Trabzonspor bu kupayı aldı diye düşünüyorum. Bursaspor'la Trabzonspor lig ve kupa şampiyonu olarak bu süper kupayı oynamışlardı yine aynı statta. Güney Arnavutluyorum. Biz de oradaydık. Ama maalesef Bursaspor o süper kupayı müzesine götürememişti. Trabzon almıştı. Hatta Hami Mandıralı'yla Serhat Özden beraber kupayı o Meşhur kupanın sergilendiği şeye koymuşlardı. Ne ona? ona? Büste, büste diyelim. Yani öyle güzelliklerle ben zor da olsa Trabzonspor'un bu kupayı alarak ki Abdullah Avcı da Başakşehir'in genlerini biliyor. Okan e, Buruk, Başakşehir, Büyük İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi adıyla oynarken Abdullah'ın biliyorsun talebesiydi. Sonra yardımcılığını da yaptı diye hatırlıyorum. Yanlışsa düzelt. Yani, yani bir, Tam yani, yargı yapmadı diyebiliyorum ama Ama onun döneminde öğrenci kap, Öğrencisiydi, kaptanıydı evet. Doğru söylüyorsun şey vardı Erol Bulut vardı onunla karıştırdım herhalde A yani, Evet Yani bu anlamda bakıldığında e, Birbirlerini yakından tanıyan iki teknik adam Güzel bir satranç maçı olabilir e, Hamleler değişik gelebilir Ama eldeki kadro imkanlarına bakıldığında Trabzon sanki bir tık daha Önde ama Süper kupa bu. Her şey olabilir. Ee, başarılar diliyorum ben. Buradan bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlara ne olursunuz şehrinizin takımına sahip çıkın. Varsa store gibi bir mağazanız oradan lisanslı ürün alın. Ee, kara borsadan ya da kapı öndeki iş portajlardan almayın. Takıma bir gram olsun faydanız olsun. Bir atkı, bir forma, bir şapka. Lütfen lisanslı ürün alın. Sevgili dostlar, taraftarlar, futbol severler. Anadolu'yu kalkındırmak istiyorsak Bursa Spor nasıl şampiyon olduğunda şehrin değil ülkenin Anadolu'nun her yerinde timsah yürüyüşü yaparak Urfa'dan e, Trabzon'a Erzurum'dan İzmir'e kadar her yerde kutlandıysa bu Bursa Spor'u Trakya'ya kadar şampiyonluğu. Demek ki Bursa Spor sempatik bir takımmış ki insanlar da e, İstanbul'a kaldıran ve İstanbul'un 3 e, şampiyon takımını 100 yıllık takımlarını geride bırakan Bursa Spor'da kendi benliklerini buldular. Bursa Spor yaptı biz neden yapamayalım diye bir duygu oluştuysa ve Bursa Spor'da Trakya'nın her yerinde nasıl kutlandıysa emin olun ki Bursa Spor'un ıı, ıı, taraftarları kent takımlarına sahip çıkmalar. Yoksa televizyonun pompalamasıyla İstanbul takımlarını tutarak kimse bir şey elde edemez. Benim bir lafım var her zaman yazıyorum da, Bakınız televizyon ekranı bir cam değil mi? camdan sevmeyin sevgili arkadaşlar. Candan sevin, candan. Çünkü candan evet. sevdiğinizde o takım sizin liginize değilse, ömür boyu ya da kupada eşleşemezseniz o takım sizin şehrinize ya senede, 10 senede bir kere gelir Süper Lig'e çıkamadığın sürece ya da senede evet. bir kere gelir. Anlatabiliyor muyum? Candan sevin, camdan sevmenin kimseye faydası yok. Dokunabilmek için 15 günde bir kendi sadınıza o takımı izleyebilirseniz Pandemiden bahsetmiyorum, pandemi sonrası. Siz kendi takımınızı, kendi şehrinizin, kendi kentinizin, kasabanızın, ilçenizin takım tutarsanız o takım kalkınır. Başka türlü o takımı hiçbir yere getiremezsiniz. İngiltere olduğu gibi lütfen takımınıza sahip çıkın diyorum. Benim son mesajım bu sevgili kardeşim sana da çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğin için umarız biz izleyenler zevk almıştır sohbetimizde. Ben öyle düşünüyorum. Benim için de keyifli bir yayın oldu. Abi. Ben de ki burada teşekkür ediyorum. bize konuk olduğun için ben tekrardan teşekkür ederim. Bugün Bursas burada başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Biz izleyenlere selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet abi. Eyvallah sağ olun. Evet Serkan İçmişoğlu abimiz konuğumuzdu bugün. Bursasporu konuştuk. Birinci ligi konuştuk. Ve bugün de yayınımızın sonuna geldik. Başakşehir Trabzonspor Süper maçı başladığı için bugün yayınımızı 10.45'e çekmiştik. Ve yayınımızı bitirdik. Herkese teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ediyorum herkese.